Merhaba bugün sizlerle Refine kurulumu yapacağız. Şimdi Refine sayesinde bu Linux, Linux ve Windows arasındaki ön yüklemesi sorunları ortadan kalkmış olacak. Mesela grupta bazen Windows görün gözükmeyen biliyor ya da direkt Windows butonları geliyor geçiyor mesela. İşte biz bunun için Refine kurulumu yapacağız. Bunun için de sizin için hazırladığım şu pardus 19.5 sanal makinesini kullanacağım. Ama ama şimdi Windows ISO'sunu indirecek fırsatım olmadığı için işte maalesef indiremedim ama neyse bakalım. Başlata tıklıyorum. Buradan kardos seçiyorum. Bir dakika. Şöyle tam ekran yapayım. Tamam. Pardus şimdi açılıyor. Biraz bekleyeceğiz. Evet şimdi buradan uç birimi açalım. Buraya da F UFI e boot MGR yazıyorum. Şu MGR kısmı gerçekten beni biraz şey diyor manager diye okunuyor ama MGR manager kafam karışıyor işte. Nerede yani enter. Eğer buna benzer bir sonuç alıyorsanız bilgisayarınız uefi'dir uefi Refine de UFI de çalışıyor. Onda da baştan belirtmek isterim. bu arada bu ekran gelmediyse 5 komut yok gibi bir mesaj alıyorsanız bu komuta kurabilirsiniz su do apt get install eksiye efi boot mgr peki ya bu eksiye ne bize direk sormadan direkt indirip kursun anlamına geliyor. Neyse olmayanlar bunu yapsın. Şimdi ben buraya re. Şimdi bu bilgisayara Rafael kurabiliriz. Refind diye yazılıyor. Hatırlıyor basıyorum. Şifremi soruyor. Bu makineyi ilk defa kurduğum için bu şeyleri gösteriyor. Bir yazma bir yazmadan önce iki kere düşünün. Burada çevremiz hası olmuş. Bir yazmadan önce iki kere düşünün. İşte neyse. Şekremizi yazalım. Pıs. Üç kilobayttır. Bir dosyayı bile indiremiyor. İnternet yavaş. Evet örmek istiyorum. Bu RFID konusunda yardımcı olan işte RFID okumayı öğren dediğim bir kanal var. Ben Deniz Pardus oradan öğrendim. Ben de size burada açıklıyorum. Ama ben ayrıca temel kurmayı falan da öyle göstereceğim. Çünkü bana göre biraz iğrenç bir tasarım var. yeniden başta diyelim ve grup geliyoruz. Yoksa Refaint mi? Görün bakalım. Refaint buna benziyor. İsterseniz bu temayı değiştirmek mümkün. Şöyle bakın. Efe'yi Pardus Grup X 64.6 Efe'yi yazan şu alt kısımda bunu seçeceksiniz. Buradan hardus Anlamadım ki sürekli grupla oynayışını diyor. Şimdi tekrardan bir kullanıcı girişimizi yapalım. şifrem kısa mı? Ne bileyim. Soruyorum işte. Bu arada bu bilgisayar ele geçirmeye çalışmayın. Epey güçlü bir şifre koydum. Ele geçiremezsiniz. Ve kesinlikle A123 ve 123 değildir. Ya da 123456 biliyor musunuz? 123456 dünyada en çok kullanılan şifrettir. Falan filan falan filan. Neyse internet aracısını açalım. Buradan bir tema indirelim. Bugün açılacaksın. Merak etmeyin Mozilla Firefox bugün açılacak. Yarın değil yani. Sanal makine olduğu için biraz yavaş açılıyor. O kadar çok ren edersin bile. Gecek mektisarda o kadar hızlı açılmıyor gerçi de. Buraya git bu nokta.com top, Topics Refine diyoruz. Burada Refine temalarının olduğu bir sayfaya yönlendiriyoruz. Açıklamalar kısmına ekledim. Şurada rastgele bir tane Tak Allah soydum, başucuma koydum, ben bir yalan buyurdum, dumandıvadım. Duma, duma. Yok yok, bu değil. Bir şey değil. Bir kedi varmış yüzek. Bir kedi varmış yüzek kadar sayılmış. 0, 60, on kalmış 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 T Televizyon Kim çık Çıkı yok Çıktı Bu çıktı Şimdi O, Piti, Piti, Karaneli Sefeti, Terazi Yastik, Cin, Biz size geldik Denen Ama oyalamayım Neyse indirdim bir ne gitti. İn. İn abi. Kaydet abi. Sürekli kaydet abi. Sürekli kaydet. Anam. Göstermiyor. İndi herhalde. Arası da iyi. Aniden. Hemen indirilmiş. Aa belli oldu da tamam. o kadar izleyildi ki var ya firefox bile şaşırmıyor neyse buraya aç diyelim açıldı şimdi şu master kısmını yine denamlandırarak silelim yine denamlandır şunu kapat. Sen. Mi? Ay. Onu kapatmayacağım. Sonra da yine açıklamış olduğum kısım göstereceğim. Neyse devam ediyorum. Forum. Par. Dot. O. Ort. önce. Şuradan da refine. Buraya da kaydolmayı unutmayın. <gülüyor> Gerçekten güzel şeyler bu. Bir de buram benimle herhangi bir alakası yok. Tamamıyla Twitter kulak bilin. Burası. Üste sekmede yazdığı gibi. Benimle hiçbir alakası yok. Ya buradan bakarsınız ya da afocam afocam c44.xsit.com ama niyazat yok ki şöyle bit nokta tu yapoz tolu toluluk. topluluk topluluk yazacağım toplu topluluk yazdım neyse orası espris olsun ya da şuradan ya da şuradan yazmaya başlayınca tıklayıp iyi yolu buradan da formunda tartışabilirsiniz henüz burası boş çünkü hiç kimse girip gelmiyor. Web siteme. Neyse. Ziyaret etseniz yiyeceksiniz. Beni sevindirmiş olacaksınız. Çünkü neredeyse hiç kimse girmiyor. Şerez ayarları. Kapat. Kapat. Kapat. Hepsini kapat. Kapat. Kaydet diyor. Tamam işte. <gülüyor> Hepsini kapatın. Gitsin abi ne yaparsanız yapın şurada azıcık bir piksel boşluk var diye ki kısmı kaymış ama neyse burada forma girebilirsiniz her neyse Heh, şu refiant özelleştirme kısmında ikinci gönderin kitaptan istediğiniz temayı yükleyin tamam yükledik İndirdiğiniz temayı arşivinden çıkararak Boot Efe'yi -E refine Thames dizine yollay. Sonra da bir üst dizine çıkıp link koy. Bu ses açayım ve atıyorum ya desene. Ne ne ne ne komut satımından da yapabilirim ama işimizi garantiye alalım. Sonra da uç birimi kapatmayın yoksa burası da kapanır. Ben altı aldım. Sonra tekrar şöyle dosyayı açalım. İndilenler. Ne demişti? Dosya sistemi root Efe'yi. Efe'yi. Refint. Şurada dizin oluşturuyoruz. Tıklemez. Oluştur. Giriyoruz içine abi. O içine atıyoruz abi. Sonra da Refint.com'u açıyoruz. Tamam. Bir dakika. Hangisi? İndirilenler? Şununla işimiz bitti. Abi buradan en alta geliyorsun ve ve in kuyuda t'miz şunu kopyalıyorsunuz tekrar şöyle açalım kopyalayıp yapıştırın sonra da temiz tema adı şu tema adı kısmını şeyiniz yapın yüklediğiniz temayı şey edin yüklediğiniz temanın klasörünü aldığın gibi Ulan dur şu Tamam klasörünün adını dilim bu arada master kısmı silmeyi unutmayın bir şey değişmez yoksa refin an i e 11e 11em c sonra da dosya kaynatı Kapat. Kapat. Haydi bakalım. işe yarayacak mı? Bilmiyorum. İnşallah doğru girmişizdir. Kapat abi. İnşallah değişmiştir. Evet abi. Temamızı da kurduk. Haydi hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın böyle bir şey geldiği zaman bak buna değil. Şuna giriyorsunuz. 1-0 bir, bir, tamamdır. Biraz zorlanmaya başladı. Tam sesi geliyor. Say bu kadar geçikmemesi lazım. Neyse. Sen bir kapat abi. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.